Gördün mü <gülüyor> Oyun. Önce oyunuma sonra videoma Aynen. hoş geldiniz. Bugün Valorant'ta arkadaşlar dereceli girdik. Kaç tane ayar yaptım. FPS'e doğru yaklaşınca mı bilmiyorum. Özel ayarlar yaptım. Bu şu Dolduruyorum. Ah. Bir düşman kapatam. Sıkkak. <gülüyor> ya maça de seks. Hiç etmedim, Girdim, Oraya devam eder diye düşünüyorum. Çok saçma bir üçüncü. <gülüyor> <gülüyor> Atatata. info please amına koyayım oraya niye güven bir düşman kaldı geçen girdik bir maç o maçı eğer üşenmezsen editim bir yerine koyarım ya da başka bir video yaparım ona o yüzden o buraya koymadınsan başka bir video yapmışımdır demektir madem oynamak yani hadi biraz hareket şimdi de ben diğer çadırın kafayı yediğini görürseniz ne göreceğiz ben böyle dress up Maybe camera behind you. Son 30 saniye. Aldım. Tüştün. Burası. Fark yerinde. <sighs> What does this all? O oh, neymiş lan? One sound side side. Olpidi olpidi olpidi. Gene elimle koymuş gibi biliyorum. son oyuncu. düşman var. <gülüyor> <gülüyor> Hadi eyvallah. Allah. Ah, dışarı düşman. Ah. Guys, what are you doing wow. here? What are you doing here? Birisi yasayın şurada, dursa plan, ne hepsini hepsi vursa, ne vursa, vursa, vursam falan. Çekil şkül. Hadi be Dönüyorlar mı ya? Orada bir dostluyuz Orada bir Düşman geldi Ben düştü Bir düşman kaldı Don't die. Spiking in sea. Ha, konuşamadım. Lütfen. Lütfen benim yaptığım hataysız yapmayın bari. İçim Haritadan bakarak şöyle oldu yüzüğüm. Bak fark etmisiniz belki yok. orada. Adamla adamla bakıştı yap. Orada tak tak tak. 170, 154, 182 tak tak. Belki vurmuşumdur mudur birini belli olmaz Yerini elimle koymuş gibi biliyorum Hadi biraz hareket Dikkat! Biri öldü <gülüyor> Ay ay ay ay Saldıran başlangıcında düştü varlasın böyle orospu çocuğu ya neredesin ya Son 30 saniye. Bitti Elim oynatamıyorum amına koyayım. Amık gold'lar ya. Gel de söyleme şimdi. Gold kardeşlerimize buradan saygılar ama bunlar gerçekten beyinsizler. Gold'lar belli yani. Anladın mı? Akıyor bunlardan hele. Diyor ki ben bu eloda kalacağım. Hayatım boyunca çıkmayacağım diyor. Hadi. Burada oturacağım. Ha böyle oturacağım diyor burada. Çıkmayacağım diyor ya. Hadi piras hareket! düşman kargama. Şey. <gülüyor> eşheftsiz. Nana nana nana nana nana. Ucuzcu. Bu maçı alırsak gerçekten inançsızlıktan Monaco'n <gülüyor> <gülüyor> konuşam. <gülüyor> İmkansızlıklardan doğan el olacak ya. Yani. Hadi biraz hareket. Dikkat. Dikkat bike ortada düşürüm. bir düşman var. Bir yuvarma yine. Pony. Benim mi arkadaşlar yeni sens alıştım için imbok gibi şu an ama yapacak bir şey yok. Bir nerede? Kırdın mı evi? Bu hay! Şali al bunu evde aldım yani. buraya. Yazsene ya. Ulan nasıl Sen adamı öldürürsün. Adamlar hala arkada bekliyor ya. Oğlum Spike bile bak. Bak her yere mi falan başladı delirdim iyice. Bak bak böyle böyle falan yapıyorum. Ana kuduz olduk anasını satayım. Arkadaşlar burada çok sinirlenirler bir böyle oluyor böyle. Elim ayağım karışıyor bir şeyler oluyor böyle. Kuduz muyum ben? <gülüyor> Değilim. Herhalde. O da zaber. Savunucular kazandı. Kazandık mı lan biz bu maçı ya? Neyse millet, bir videonun daha sonu yayınladık. Eğer videoyu beğenirseniz like, beğenmediyseniz dislike ve en önemlisi de abone olup... bildirim hiç açarsanız Çok mutlu olmanın eline izleyen hoşçakalın. Hepinizi izleyen izleyenler. Ben gidi bay bay. Youtube triplerine girdim yine bak böyle falan yapıyorum. Ben de lan mikrofon gibi böyle. Haydi bay bay. Peace.